Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Mart 2019'un burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim şimdi sizlere. Başlangıçta da söylediğim gibi Mart 2019'da önemli bir gökyüzü hareketi var. Yılın ilk Merkür Retrosu Balık Burcu'nda gerçekleşiyor olacak. 5 ve 29 Mart arasında ve Balık Burcu'nda seyreni tamamlıyor olacak ay sonuna kadar. Biliyorsunuz balık burcu sizin ikinci eviniz. Dolayısıyla parasal meselelerle alakalı kendi kaynaklarınız ve öz değerinizle alakalı konular oldukça gündeminizde olacak. Şu açıdan faydası olabilir. Eskiden kazanmış olduğunuz hak etmiş olduğunuz gelirler elinize ulaşmadıysa bu retro ile beraber eski paralar yeniden hayatınıza girebilir. Veyahut işle alakalı kazanç kapılarınızla alakalı bir takım yenilikler yapma ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz. Bu yenilikleri yapmak için çok Uygun zamanlar olmayabilir ancak para kazanma kaynaklarınızı, kendi değer yargılarınızı değerlendirmek adına oldukça faydalı bir süreç olacaktır. Oturup hesaplar yapmak, değerlendirmeler yapmak adına Mart ayını uygun buluyorum sevgili kovalar. Evet bir diğer önemli konu ise Uranüs'ün artık tamamen boğa burcunda seyrine devam ediyor oluş olacak e biliyorsunuz 2018 Mayıs ayında Uranüs boğa burcuna giriş yapmıştı ancak retro hareketinden dolayı Koç burcundaki transitine devam etmişti ancak Marta ile beraber artık tamamen Uranüs boğa burcuna yerleşti diyebiliriz. Bu tabii ki uzun bir süreç, kolektif bir gezegen. Genel olarak hepimizi etkiliyor. Siz sevgili Kovalar'ı daha çok etkiliyor çünkü sabit bir burç, Boğa burcu da biliyorsunuz sizin gibi. Dolayısıyla Sabit burçlar üzerinde Uranüs'ün tesiri daha fazla etkilidir ki Uranüs sizin gezegeniniz aynı zamanda ancak yine de bir takım konularda sabitlik gösteren bir yapınız vardır boğa kadar olmasa da dolayısıyla önümüzdeki 7 yıl boyunca özellikle Ailevi konular, kökleriniz, bağlarınız, yerleşim yeriniz, huzurlu ve konforlu hissettiğiniz alanlarla alakalı önemli güncellemeler, önemli özgürleşmeler, önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Şu anki bulunduğunuz evden çok farklı bir yerde, şu anki bulunduğunuz ortamdan çok farklı bir yerde bulabilirsiniz kendiniz 7 sene sonra. Çünkü her şeyi sorgulayacaksınız, geçmişinizi sorgulayacaksınız, anne baba köklerle olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Ee, belki... Çok sıra dışı bir karar verip e, bambaşka bir ev hayatına geçeceksiniz. Çok küçük bir eviniz vardır, çok geniş bir eve geçmek istersiniz. Çok lüks bir hayatınız vardır, daha basit yaşamak istersiniz. Yani hayat anlayışınız, konfor anlayışınız tamamen değişecek. Dolayısıyla bunlar süreç içerisinde olacak sevgili kovalar ee, özellikle kökleriniz bağlarınız geçmişinizle alakalı önemli bir reform sürecine gireceksiniz bu önümüzdeki 7 yılın tesiri zaten Uranüs boğa burcunda videomda detaylarıyla bahsetmiştim şimdi hazır Mart ayının gündemiyken kısaca bahsetmek istedim ancak yükselen dereceniz ilk derecelerde değilse bu etkileri daha önümüzdeki yıllarda göreceğinizi söylemem mümkün Evet ayı açarken sert açılarla açıyoruz biraz Uranüs ve Venüs'ün sert açıları mevcut dolayısıyla ilişkiler konusunda ani şok edici haberler sıkıntılar gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve ayın başında Venüsün burcunuzda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, ay boyunca kendinizi daha e, iyi hissedeceğiniz, daha güzel, daha çekici, daha yakışıklı hissedeceğiniz bir süreç olacak. İnsanlar sözünüzü dinleyecek, sözünüze itibar edecek. Kendinizi daha özgüvenli hissedeceksiniz. Dolayısıyla Mart ayının o gergin enerjilerinden esasında bu Venüsün burcunuzdaki transit ile beraber oldukça karlı çıkacaksınız bu ayda. E, eğer yeni bir görüşme yapmak veya birilerini bir konuda ikna etmek gibi durumlar söz konusuysa bu venüs kova transitini mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Evet e, özellikle 1-2 Mart'ta e, ayda kova burcunda olacak. Dolayısıyla oldukça her ne kadar enerjiler gergin olsa da sizin kendinizi hissedeceğiniz e, etkiler mevcut. Evet 5 Mart'ta Merkür geri hareketine başlıyor. Sizin ikinci evinizde parasal kaynaklarınız, özgüveniniz, öz değerinizle alakalı bir sorgulama dönemine gireceksiniz. Eski kaynaklar, eski paralar geri dönebilir bu güzel haber. Onun dışında yeni bir takım kaynaklar oluşturmak adına çok uygun zamanlar değil. 6 Mart'ta Uranüs Boğa Burcu'na 4. evinize yerleşiyor ve siz köklerinizi, bağlarınızı, konforunuzu, evinizi, yuvanızı, ebeveynlerle olan ilişkilerinizi kökten sorgulayacağınız bir 7 yıllık süreç içerisine giriyorsunuz sevgili kovalar. Evet 6 Mart günü aynı zamanda Balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek yine sizin 2. evinizde. Dolayısıyla özellikle boyun ilk yarısında 2. ev konuları oldukça gündemde gözüküyor. 2. ev konuları nelerdir? kendi çalışıp kazandığımız, emek verdiğimiz kazançlarımız, kendi kaynaklarımız, kendi değerlerimiz, özgüvenimiz, öz değerimiz, öz saygımız gibi konulardır. Dolayısıyla bunlarla alakalı yeni bir farkındalık kazanabiliriz. Ancak yeni bir işe girmek adına, yeni bir ortaklık kurmak adına uygun zamanlar değil sevgili kovalar. Bu nedenle Merkür retrosu tamamlandıktan sonra Yeni bir iş kurmak veya yeni bir işe kalkışmak, ek bir gelir elde etmek gibi gündemleriniz varsa bunları o zaman işleme koyabilirsiniz. Ancak daha önceden düşünüp planladığınız e, icraata koymakta geciktiğiniz projeler için Merkür Retrosu sürecinde değerlendirebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Evet e, 6 Mart'tan yaklaşık 15-16 Mart'a kadar enerjiler gökyüzünde biraz daha akışkan ve destekleyici. Dolayısıyla özellikle içsel manevi huzurunuzun bu sağlanmış olduğu birkaç günden bahsedebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla aslında Mart ayının genel genel enerjileri biraz zorlayıcı olsa da ben Kova burçları için biraz daha hafif geçeceğini düşünüyorum. 21 Mart'ta Güneş Koç burcunda sizin üçüncü evinizde. Dolayısıyla artık 21 Mart'tan sonra ikinci ev konularını bırakıp parasal kaynaklar, kazançlar, öz değer ben ne hak ediyorum, ben ne kadar çalışıyorum gibi sorgulamaları bırakıp yakın çevre ilişkilerine yönelebilirsiniz. Kardeşlerle, kuzenlerle, akrabalarla daha çok vakit geçirmek ve sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Almak istediğiniz yeni eğitimlerle alakalı fırsatlar yakalayabilirsiniz. İletişim becerilerinizin daha aktif olduğu, kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz bir sürece gireceksiniz. Yaklaşık bir aylık ve 21 Mart günü terazi burcunda bir dolunay meydana geliyor. Bu sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla oldukça etkili bir donay olduğunu söylemek mümkün. Hayat görüşünüz, hayata bakış açınız, yaşam, hedef ve idarelerinizle alakalı... Çok ciddi bir sonlanma, çok ciddi bir kapanış enerjisi ee, bir sorgu süreci içerisine girebilirsiniz. Yani yaşayacağınız olaylar size şu ana kadarki değer yargılarınızı, yaşam görüşünüzü, yaşam felsefenizi sorgulatacak duruma gelebilir. Uzun seyahat gündemleri, uzaklara taşınma planları, yeni bir akademik eğitim alma gibi e, durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, Mart ayının son günlerinde birazcık daha ben ne yapıyorum ve nereye gidiyorum sorgusunu daha çok yapacağınız günler yaşayabilirsiniz. Yakın çevre ilişkileriniz ve uzaklardaki hedefleriniz arasında bir takım çelişkiler içerisinde kalabilirsiniz. Sevgili kovalar. Evet 21 Mart'tan 23 Mart'a kadarki enerjiler biraz gergin, gerilimli, yaralayıcı biraz yıpratıcı süreçler olacak. Bu süreçlerde biraz daha sakin kalmaya özen göstermenizi tavsiye edeceğim. 24 Mart günü özellikle e, ikinci evinizle alakalı güzel bir para akışı olabilir. E, 24 Mart civarında beklediğiniz bir para e, veya hayalini kurmuş olduğunuz bir para veya iş teklifi gelebilir karşınıza. Bunu değerlendirmekte hiçbir sakınca yoktur. Ancak dediğim gibi çok sıra dışı ve yeni bir gelişme olmaması önem arz etmekte. Onun dışında güzel gelişmelerinde yaşanacağı birkaç gün sizi bekliyor olacak. Ve 26 Mart'la beraber Venüs Balık Burcu'na geçiyor. Yani sizin ikinci evinize geçiyor. E, dolayısıyla artık Artık e, parasal kaynakları artırmak konusunda bir takım adımlar atacaksınız önümüzdeki süreçte. Merkür Retros'ta tamamlanmak üzere biliyorsunuz. E, 28 Mart'ta Merkür ileri hareketine başlayacak. Ancak e, gölgeli günleri hesaba katarsak Nisan ayıyla beraber de balık Burcu transiti ile e, Nisan ayında daha çok kaynaklarınızı artıracağınız, daha özgüvenli hissedeceğiniz, kendinize saygı duyacağınız ve güzel paralar kazanabileceğiniz bir sürece gireceksiniz sevgili kovalar. O yüzden Mart ayının şanslı geçirecek burçlardan olduğunuzu düşünüyorum. Umarım o şekilde olur. Ee, ama yine de tabii ki e, çok fazla gezegen etkileşimi olduğu için biraz e, kafamız karışabilir. Merkür balıktayken algılarımızı dağıtabilir. Neye yöne gideceğimizi bilemeyebiliriz. Bu tarz durumları aşarsak e, nispeten diğer burçlara nazaran güzel bir martayı geçireceksiniz sevgili kovalar. Evet e, umarım video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarım daha görüşmek üzere hoşçakalın sevgili kovalar.